<gülüyor> Kağıtla soru işaretleriyle bir önce düştüm sürekli derdi istiyor mu beni tane yanına internet yedik biletimi tanım yanına zaman bir ele Yaşıma bu çıkma sokakta Kurtar beni yarap tut, çek çıkar beni bu dünyadan Yardım et tanem. Gerek yok artık anlamanıza Oynamak eğlenceli Park getirmeden girdim Hepinizin kanına sizde de tanıdık geldi mi Sizde yapmıştınız zamanında insanlara İleri geri atut tut sonuçta bana gelmeyecek Tamah etmem ben canıma Benim bir anem yana başımda Farkımız apaçık Ben takılmıyorum Sizin takıldığınız kaşarlarla